Herkese merhaba, isim Sercan Güzey. Bugün sizlere Seat Cupra'nın Creo 8 üzerindeki demosundan bahsedeceğim. Bugünkü demomuzda mekanizma tasarımı ve kinematik analizi konularına değiniyor olacağız. Şimdi karşımıza örnek bir modelimiz var. Öncelikle burada bir mekanizma tasarımı gerçekleştireceğiz. Bunun için de ilgili görüşme burada karşıma getiriyorum. Burada gereksiz olan yapılarını mutlaka ki kapatmam gerekiyor. Şimdi Ekranda da gördüğünüz üzere bir tekerleğimizi hareket ettireceğiz. Burada hareketin sağlıyorum ama hareketin sağladığım esnada diğer tekerleğin hareket etmediğini görüyoruz. Biz de buraya bir bağlantı yaparak bütün komple montajın hareket etmesini sağlayacağız. Bunun için de tabii ki buradan bir montaj çağıracağım. Montajımı çağırdıktan sonra yakınlığı yakınlaşması için bir burada görünüş getireceğim. Sonrasında montajlayacağım alanda buraya karşıma getiriyor olacak. Montajlayacağım alanın görünüşünü karşıma getirdiğiniz andan itibaren buraya ilgili parçamı çağırıyorum. Çağıran parçam üzerinde bir tane mevcut ve bununla beraber. Biz montajda karşılıklarını belirterek bu montajlamayı tamamlıyor olacağız. Öncelikle buradaki eksenlerin hizalanmasını gerçekleştiriyoruz. Sonrasında öpüşme yüzeylerini tamamladıktan sonrasında burada ufak bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Bu düzenleme için üst başlığa geçiyoruz ve düzenlememizi yaptığımız andan itibaren son referansımıza uygun olacak referansı doğrudan model ağacından getiriyoruz. Eğer buradaki referansımız istediğimiz konuda değilse mutlaka ki düzenlememizi tekrar yapmamız gerekiyor. Burada da ilk referansımız üzerinden düzenizi seçerek istediğimiz konuma getiriyoruz. Sonrasında buraya ikinci bir parça daha çağıracağız. Burada bir alt montaj çağıracağız buraya. Bu alt montajla beraber buraya bir bol mekanizması tanımlayacağız. Ama daha öncesinde hazır bir söz konusu olduğu için burada referanslarını kullanabilmek adına... Bir nokta, bir de eksene ihtiyacım olacak. Noktaya karşı burada noktamı tanımlıyorum. Montajım buraya yerleşiyor. Ve burada sınırlama koyacağım için mutlaka ki con-axis opsiyonunu burada değerlendirmem gerekiyor. Bu con-axis opsiyonu değerlendirmek için referanslarımı tabii ki getiriyorum. Burada ölçülerimi hızlı bir şekilde tanımıyorum. Açılma açım burada belirtiyorum. Şu anki pozisyonumu tanımlamış oluyorum. Okey butonuna bastığımdan itibaren artık montajımı burada tamamlamış oluyor. Buradaki sayfumu kapatarak buradaki montaj içerisinde az önceki yaptığım çalışmayı doğrudan getiriyorum. Montaj içerisinde karşımıza gelen ek ekran içerisinden bir bol mekanizması tamamlaması yapacağım. Onun için correction type içerisinde burada bol mekanizmasını ...tanımlamam gerekiyor. Burada noktama karşılık, noktamı burada karşıma getiriyorum. Noktamı seçtiğim andan itibaren ikinci bir seti getiriyorum. Rota'ı burada karşıma getiriyorum. Buna da karşılık bir diğer referansımı getiriyorum. Mutlaka ki referanslarımızı doğru seçmemiz gerekiyor. Ve farklı tanımlar yapıyorsak ayrı setler açmamız gerekiyor. Burada da bearing tanıması yapacağım. Bunu yaptığım andan itibaren, bakın noktamı seçiyorum. Ondan sonrasında ekran üzerinde yakınlaşma yaparak... ...hemen ekserimi burada seçiyorum. Şimdi yaptığım işimi okey diyerek tamamlamış oluyor. Burada ufak bir düzenleme daha yapacağım model ağacı tarafından. En son oluştuğum datayı buraya getiriyorum. Montajım konum olarak yukarı doğru çıktı. Ve bir altındaki referansı olan montajımızı referanslarında kontrol edeceğim. Üçüncü referansına geliyorum. Buradaki montajımızın konumunu değiştirmek istiyorum. Bakın doğrudan edit referansları vasıtasıyla biz referansları burada değiştirebiliyoruz. Yaptığımız değişiklikler doğrudan yansıyor. Okey dediğimiz andan itibaren görünüşümüze geçiyoruz. Burada Ctrl G yaptığımız andan itibaren... Buradaki prosesin tamamlanması için aşağıdaki kırmızı kutucuğun bitmesini bekliyoruz. Bu proses bittiği andan itibaren bizler montajımıza kaldığımız yerden devam edebiliyor olacağız. Şimdi buradaki evet montajımızın konumu değişti. Burada süspansiyonumuzda bir ufak değişiklik yapacağız. Süstansiyonumuza aslında bir hareket tanımlaması yapacağız. Şöyle yukarı doğru kaydıralım. Şimdi buradaki üst montajımız karşımıza geliyor. Aynı bir alanda bu montajı açıyorum. Ve burada bakın montaj kısıtlamalarıyla bir tanıma gerçekleşmiş. O yüzden benim burada hareketli bir mekanizma haline getirmek için tekrardan modelin tanımına geçiyorum. Ve sonrasında ben buradaki referansımı kaldırıyorum. Bakın. Tereit diyorum ve tabii ki buradaki mekanizma tanımladım. andan itibaren doğrudan karşılığı olduğu için slider'ı ı karşıma getiriyor. Andan burada bir hareket sınırlaması koyacaksam opsiyonu burada tanımlamam gerekiyor. Ve burada düzenlerden referans alacağım için de bakın burada karşıma getirmiş oluyor. Current position'da beraber şu anki pozisyonunu istersen Regenerate value ile taşıyabilirim. Bu parça hareket ettirdikten sonra bir Regenerate butonu ile doğrudan montajımızı belledimiz konuma getirecektir. Ama bunun için de mutlaka ki enable relational value'yu aktif etmem gerekiyor. Maksimum minimum limitlerini burada karşıma getiriyorum. Ve o kilit liman liman bakın montajımı hareket ettiriyorum. Bir kere Ctrl G yaptığım andan itibaren birazdan az önceki belirlediğim konuma geri dönmüş olacak. Şimdi bu tanımlamaları yaptıktan sonrasında bakın tekrardan sayfamı kapatıyorum. Burada özellikle organizasyon yani duruşu tanımlamak için de direct components'dan yararlanabiliyor. Direct components'a tıkladığımda benim karşımıza bir pencere getiriyor ve bu pencere içerisinde montajdaki kısıtlamalar gibi constraint'ler tanımlayarak duruşunu değiştirebiliyoruz. Ve burada baktığımızda oryan seçeneği geliyor. Burada halihazırda görünen bir skeleton yapımız da var. Onu da görünür hale getirerek burada düzenlemeleri yapabiliriz hizalı haline getirmiş oluyoruz. E sonrasında gelip bakın düzenleri de burada sıralı bir şekilde getirmiş oluyoruz. Bu iki tane düzenini de biz aldıktan sonrasında yeni bir snapshot oluşturacağımızı söylüyoruz. Bakın initial. E burada kopya bastıktan sonrasında ismi girmeniz fayda olacaktır. Initial ismini oluşturduktan sonrasında yani bu görünüşü kopyaladıktan sonrasında ismini veriyorum constraint'ler içerisinde. Eğer ihtiyaç duymuyorsam bunlara tabii ki bunları direkt vasıtasıyla kaldırabiliyorum. Snapshot içerisinde bunu bir kere update yapıyorum tabii ki. Bu burada align 2 ad altında bir görüşüm var. Şöyle align 2 görüşüne geliyorum. Düzenleri bir kapatayım burada. Ctrl alt sol böyle bakın montajımı burada dilediğim gibi hareket ettirebiliyorum. Şu anki düzgün bir açıda devam etmiş oluyor aslında. Şimdi ben tabii ki en baştaki dönüşüne geliyorum. Dönüşünü tamladıktan sonrasında artık buradaki mekanizma analiziyle olarak bir takım çalışmalar yapman gerekiyor. Burada bir kinematik analizi gerçekleştirmek istiyorsanız applications bölümü içerisinden mekanizm kısmına tıklamanız yeterli olacaktır. Buradaki tanımlamaları yapmak için ama mutlaka bir servo motor tanımlaması yapmanız gerekiyor. Çünkü buradaki hareketi tahrik eden motor olması gerekiyor. Servo motors ile beraber buradaki Tarık eden mekanizmayı burada belirtiyorum. Sonrasında buradaki profil e, bilgilerini burada karşıma getireceğim. Profile details kısmında. Burada driven quantity içerisinde position şeklinde seçim yapıyorum. Motor function içerisinde function type'ı burada belirtmem gerekiyor. Cosine dediğim anları itibaren. Bakın buradaki fonksiyonu da görsel olarak karşıma getirebiliyorum. Buradaki coefficient bilgisinde olan karşıma getiriyorum. A'yı 45, B'yi eksi 25 olarak verirtip, bakın burada grafik olarak da bu motorun bilgisini grafiğe dökebiliyorum. Yaptığım işimi OK'yerek okay gerçekleştiriyorum ve bunun nasıl bir hareket içerisinde yer alacağını görmek için de mutlaka ki mekanizm analizinden yararlanmış oluyorum. Burada ismi veriyorum ve burada kinematik bir analiz olacağını söylüyorum. E, sıfırla bir arasında bu işi yapacak. Buradaki frame rate'imiz 50 olarak gelecek. Ve snapshot, initial configuration olarak karşımıza geldikten sonrasında run butonuna tıklıyoruz. Bu işlem aşağıdaki barın tamamlanmasıyla beraber tamamlanmış olacak. Bunun için de mutlaka ki işlemin isim bekliyorum. Bakın o okay dediğim andan itibaren buradaki işlem tamamlandı. Bunu oynatmak istiyorsam tabii ki playback ile oynatmam gerekiyor. Buradaki önemli nokta aslında biz buradaki hareketin herhangi bir şekilde girişimi maruz kalıp kalmadığını görmemiz gerekiyor. Bunun için de mesela burada gizli olan bir tane unsurum var. Onu da gönül hale getirdikten sonra mesela çamurluğun çamurla lastiğin çarp, çarpmadığını görmek için Collision Detection settings'ten yararlanıyorum. Burada da Partial Collision Detection'ı seçtikten sonrasında burada lastik de seçiyorum. Lastik de bir diğer çamuğunu seçiyorum. Ve burada Highlight Interfering Volumes ile beraber bana bir görsel olarak sunmasını istiyorum. Ek olarak da, sesli olarak da uyarı sunmasını isteyerek burada okey diyorum. Ve son yaptığım işlemi bakın burada oynatarak görmek istiyorum. Ve alt tarafta Message ok kısmı bana gerekli adımları gösteriyor. Öncelikle bir e, bu senaryoyu oluşturmaya çalışıyor. Senaryoyu oluşturduktan sonrasında burada bir kapatıyorum. Sizi kapatıyorum. Burada otona bastım andan itibaren bakın yaptığım hareketi yukarı doğru taşımış oluyor. Ve görüyorum ki burada bir girişim var. Bu girişimi tamamlamak için de eee Modelin üzerinde bir düzenleme yapmam gerekiyor. Yani buradaki girişimi ortadan kaldırmak istiyorsam mutlaka ki modelin üzerinde bir düzenleme yapmam gerekiyor. Ve bu düzenlemeyi ben direkt model üzerinde yapıyorum. Burada bir ölçü değişikliği yapacağım. Ölçü değişikliği yaptığım an itibaren kalkmasını burada görmek istiyorum. Şu an bir rejel işlemi gerçekleştirecek. Bu alttaki kırmızı çarpı butonunu burada sönmesini bekliyorum. Bu buton söndüğü andan itibaren burada tekrardan bu uygulamayı gerçekleştiriyor olacağım. Şu an geometri değişikliği gerçekleşirdi. Bakın tekrardan play e geliyorum. Tekrardan burada oynatacağımı söylüyorum. Alt tarafta frame oluşturuyor. Sonrasında Buradaki girişim var mı yok mu bir ikisini doğrudan ekranda yani modelde görebiliyor olacağız. Buradaki speed'i ayarlıyorum. Repeat'i kaldırıp hemen burada tekrardan oynatma işlemini gerçekten istiyor. Bakın yukarı doğru şu an yükseliyor. Girişim var ise hem sesli hem görsel uyarı verecek. Ama herhangi bir sesli ve görsel uyarı ile karşı karşıya kalmıyorum şu an. Demek ki buradaki girişim ortadan kalktı. Ek olarak burada lastiği mesela ne karlık bir alanda hareket ettiğini görmek istiyorsanız Motion Envelope seçeneklerini kullanabilirsiniz. Motion Envelope'u tıkladığımız andan itibaren bir pencere açılır. Buradaki Quality değerini girersiniz. Compost içerisinde hangi parça için bunu yapmak istiyorsanız burada bu parçayı buraya eklersiniz. Ve sonrasında Preview ile bir ön izlemesine alabilirsiniz. Sizin karşınıza mutlaka ki bu görsel çıkarıyor olacak. Bakın görseli doğrudan karşımıza çıkardı. Eğer okey derseniz de bunu isterseniz kaydedebilirsiniz. Bir recaliyet işlemi uygulayacak. Sonrasında doğrudan altta bakın bilgiyi verdi. Tabii ki ben bunu artık kaydettim. Şimdi son olarak da yaptığımız analizin sonucunu görmek istiyorsak Minagers'in içerisinde burada grafiksel olarak dökebiliyoruz. Bakın burada yeni bir tanımlamayı gerçekleştireceğim Kupra. Minjer atımı veriyorum. Pozisyona, pozisyona göre bunu yapacağımı söylüyorum. Ve buradaki görünüşüm üzerinden bir geri dönüyorum. Bakın burada bir noktam var. Noktama göre sisteminden ne kadar uzaklaştığımı görebiliyor olacağım. Ve bunu ok edildiğim andan itibaren bakın vizal set içerisinde değeri karşıma getiriyor. Ve bu değerle beraber ben grafiği de burada karşımda görebiliyorum. Buradaki pozisyona bağlı değişimi doğrudan ekranda görebiliyorum. Bu uygulamamızı bu şekilde tanımlamış olduk.